Devasa jet motorları havacılık endüstrisinin en yüksek teknolojik aşamasını oluşturuyor. Tasarım mühendisliğinden gelişmiş metalurji yeteneklerine, düşük yakıt sarfiyatından en zorlu şartlarda en yüksek performansı sunmaya kadar tüm zorlukları bir araya getiriyor. Nasıl emeklemeden koşulmuyorsa Türkiye'deki havacılık teknolojileri de en basit, en küçük sistemlerden başlayıp yavaş yavaş kendi ürünlerini oluşturarak ilerliyor. Hedef daha büyüklerini, daha yüksek performanslı olanları yapabilmek. Geçmiş aylarda hatırlayacaksınız. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Hedef uçağı size anlatmıştık. Hatta Şimşek Hedefken artık bir kamikaze drone haline geldi. İlk atış denemesini Sinop'ta başarıyla tamamlandı. Şimşek için yerli motor çalışmaları halen TUSAŞ motor sanayi TEİ tarafından yapılıyor. Mini jet motor için testler sürüyor. Yakın bir gelecekte TC90 olarak adlandırılan motor Şimşek tarafından seri imalatta kullanılmaya başlanacak. Dakikada 100 bin devire ulaşabilen motorun itki gücü ise 400 newton. Bazen motorlarla ilgili haberler yaptığımızda izleyicilerimizden ne olacak bundan? internetten parçaları satılıyor. Alıp yaparsınız diyenler çıkabiliyor. Birincisi, askeri amaçlı motorlardan beklentiler çok yüksek. En zorlu şartlarda çalışması gerekiyor. Çünkü bir operasyon sürecinde beklentiler de çok yüksek. İkincisi, bir şeyi seri olarak yaptığınızda aynı kaliteyi tutturmak zorundasınız. Bu iki ister bir araya geldiğinde ciddi profesyonellik gerektiriyor. Bir de olayın hobi tarafı var. Radyo kontrollü uçaklar arasında jet motorlu olanlar yüksek maliyete sahip. Ankara Merkezi devre savunma hobiciler için jet motor geliştiriyor. Saha Expo sırasında devre savunmanın kurucusu Yavuz Pehlivanoğlu ile bir araya geldik. Sektöre TUSAŞ'ta çalışarak başlayan Yavuz Bey, üç oğlunu da hem havacı hem de sanayici yapmış. Amaç bu motorların evrilerek ileride hobiden sonra savunma alanında da kullanılması. İşte Teknokent Ankara merkezli devre savunma ve ürettiği jet motorunun hikayesi.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 Çocukların başındalar. Yani siz kurdunuz, çocuklara verdiniz, onlar evet, üste, daha da üste, yukarı doğru evet. götürecek. Biraz anlatır mısınız bize lütfen? Ben savunma sanayiden, Taydan ayrılma bir personel, eski personeliyim. Çocuklar da havacılıktan etkilendiler. Okumayacağız, sanayici olacağız dediler. Doğdukları günden demeyim de. Hani sanayici çocuğu babasının arkasından ağlar, ben de gideceğim. Ama dükkan. bence ana karnında virüsü almışlar onlar bir kere. <gülüyor> i̇şte, çocuklar...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 Giderken bir vergi, gelirken bir vergi, dolayısıyla bu alan gelişemiyor. Oysa bizim motorumuzda böyle değil. Hem dolar vermeyecek, lirayla alacak, bakımı da lirayla olacak. Getirecek dükkana, yukarıda oturacak misafirhanemizde. O çayını, kahvesini içerken motorunu da tamir ettirecek, testlerini de gözünün önünde alacak, gönül rahatlığa gidecek. Yani arabasını bakıma vermiş Arabanın servis... Arabasının bakımından daha güzel olacak. Öyle bir servis kuruyoruz buna inşallah. Osmotekno Kentte bize bu konuda çok destek veriyor. Bu konuyu da tek yapacağız. Bunun motorun ilerleme aşamasını artık tüm ulus milletimiz görecek. Biz seviyoruz motoru. bunun en önemli parçalarından bir tanesi Inconel. Hammadde olarak bir kere dışa bağlıdayız bunda. Hammaddesi kendimiz direkt tozdan. Yani metali 3-4 tane metali karıştırarak, halita yaparak e, tek parça haline getirebiliyoruz. Burada çözdüğümüz en önemli olay motordan önce inkonel dökü. Biz onu hallettik. Şu an artık Türkiye Cumhuriyeti'nde yerli motor türbinleriyle alakalı 2500-3000 dereceye dayanacak. Demeyelim de 2000 dereceye dayanacak güçte metali.